Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G cep telefonunu inceliyoruz. günlerde biz bu telefonun bir böyle ön incelemesini yapmıştık. Orada da hem fotoğraf örnekleri hem telefonun kendi özellikleri ve video örnekleri de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi telefon bize geldi ve uzun bir kullanımdan sonra, iki yaklaşık bir 10 günlük bir kullanımdan sonra telefonla ilgili görüşlerimizi sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum. Aslında Samsung'un tasarım yönlerine çok fazla benzeyen bir cep telefonu var. Ortada, ekranımızın tam ortasında delik şeklinde bir kameramız var ama dokunduğu zaman bunu hissedemiyoruz bazı modellerde. Biliyorsunuz bir çukur oluyor burada. Herhangi bir çukur yok. Bir kaplama, ekran kaplamasının altında bulunan bir kameramız var. Tam ortaya konumlandırılmış. Ekranın çerçeve kalınlıklarına baktığımızda ise hem sağdan hem soldan hem bir yukarıdan ve aşağıdan oldukça ince bir çerçeve bizleri karşılıyor. Sağ tarafa yani önden baktığımızda sağ tarafta açma kapama tuşumuz var ve aynı zamanda ses açma kapama tuşumuz da yine burada konumlandırılmış. Sol tarafta herhangi bir tuş vesaire bulunmuyor. Alt kısma geldiğimizde sim kart yuvası USB bağlantı yuvası ki tipçe olarak geçiyor. Bir de bir adet hoparlör çıkışının bulunduğunu söylüyor. Üst tarafta ise başka bir şey bulunmuyor. Herhangi bir bağlantımız falan yok. Arka tarafta üçlü kameramız var. Onun hemen yanında da LED lambamız var. Bunun dışında arka yüzleri bir Samsung Galaxy dışında herhangi bir döküman vesaire yer almadığını söyleyelim. Şimdi ekranda bir tablo görüyoruz. Bu tabloya göre cep telefonunun özellikleri de şu şekilde sıralanmış durumda. 64 inçlik Full HD Plus Dynamic AMOLED bir ekranımız var. 120Hz adaptif yenileme hızı var bu ekranın. Exynos 2100 işlemci kullanıyor. 8 ya da 6 GB ve 128 ya da 206 GB depolama seçenekleri olacak. Android 12 işletim sistemine geliyor. One UI 4.0 var. Gorilla Glass Victus ön ekran korumamız var. Plastik arka ekran korumamız var. 12 ve 8 olmak üzere ki ikinci 12 ultra geniş açı 8 megapikselde telefoto kameramız var. Ön kameramız 32 megapiksel. Hem ön hem arka kamera burası önemli arkadaşlar. 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Telefonun hem ön hem arka kamerasından 4K 60 FPS video kayıt alabiliyoruz. Kablosuz şarj desteğimiz var, kablosuz ter şarj desteğimiz bulunuyor. 5G desteği var isminden de anlaşılacağı üzere. 4500 miliamperlik bir pilimiz var. 25 Watt'lık kablolu hızlı şarj desteği olduğunu söyleyelim. 8 GB RAM, 108 GB'lık sürümün 10.899, 8 GB'lık 256 GB depolama olan sürümün ise 11.999 TL olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim telefonla ilgili yaşadığımız deneyime. Biliyorsunuz Samsung böyle orta ve üst seviye modellerde iki farklı işlemci türünü kullanıyor. Bir tanesi Çin, Amerika ve Güney Kore'de piyasaya sürdüğü modellerde kullandığı Snapdragon. Bir tanesi ise kendi geliştirdiği Exynos. Genelde Türkiye pazarında Exynos'lu modeller satılıyor bu arada. Özellikle bu orta ve üst seviye modellerden bahsediyorum. Benzer bir durum S21 fanı dişin içinde geçerli. Şimdi bu telefonun bir de Snapdragon 888'i sürümü var. Henüz Türkiye'de bulunmuyor bu sürüm. Kullanan işlemcisi Exynos 2100 sürümü. Exynos'un bu işlemcisi de günlük işler için fazlasıyla performanslı ve herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmıyor. Ama bu konu çok tartışılan bir konu. olduğu için özellikle anlatmak istedim. Çünkü biliyorsunuz Samsung kufanları böyle yani neden işte Snapdragon'una gelmiyor? Niye Exynos geliyor falan diye çok da bir böyle bir bu kamuoyunda oluşmuş bir tepki de var. Exynos'un uzun vadede biraz daha düşük performans sunduğu, Snapdragon'un daha iyi performanslı olduğu gibi iddialar da yine piyasada bulunuyor. Ancak şöyle bir durum var, biz bir karşılaştırma videosu da çektik. Onu da yukarıdan, linkini sizle paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu modelin bir önceki sürümünde, yani S20 Fan Edition'da da, yine aynı durum söz konusunda bir Exynos'lu sürüm vardı, bir Snapdragon'lu sürüm vardı. Snapdragon 865 ile geliyordu. Şu an Türkiye pazarında her iki sürümünde satıldığını söyleyeyim. Yani S21 Final almak isterseniz hem Snapdragon'lu hem de Exynos'lu sürüm satılıyor. Ama S21 için şimdilik sadece Exynos'lu sürümün Türkiye'de olduğunu altını özellikle çizmiş olayım arkadaşlar. Gelelim performansa. Performans tarafında bir sıkıntı yok. Günlük işlerimizi fazlasıyla görüyoruz. Oyun vesaire gibi işlerde de PUBG olsun veya diğer mobil oyunlar olsun. Rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Isınma, kasma, donma filan gibi sorunlar yaşamıyoruz. Zaten yaşamanızda mümkün değil. Kullanan işlemci ve diğer donanım özellikleri oldukça iyi olduğunu söyleyelim. Dynamik bir AMOLED ekran var. Şimdi önceki sürümde yani S20 falan ve şimdi süper AMOLED kullanıyordu. Bunda dinamik var. Burada gerektiğin durumlarda örneğin oyun oynarken ya da film izlerken her yani ekranın yenileme hızı otomatik olarak yükseltiliyor. Siz ayarlayamıyorsunuz ama telefon sizi yerinize ha bu kullanıcı şu anda bir oyun oynuyor deyip o oyundaki FPS'i yükseltiyor ya da şu an bir şey yapmıyor, internette geziyor. Yüksek bir FPS değerine gerek yok deyip ekranın yenileme hızını düşürüyor. Yani dinamik bir sistem kullanılmış ki daha önceki S21 ailesinde falan da karşımıza çıkan bir özellikti bu burada da kullanılmış. Bu arada belki şunu merak edenler olabilir hani fan edition ne demektir diye belki bunu merak ediyorsunuz bilmeyenler için söyleyelim. Fan edition şu demek arkadaşlar Samsung'un fanları tarafından istenen özellikler bir telefona ekleniyor ve bu telefon bu şekilde piyasaya sürülmüş oluyor. İşte bu fan edition'da 2 yıldır yani 2 yıldır derken 2 seridir aslında Samsung'un modellerinde karşımıza çıkıyor ve bu sayede de gayet güzel bir deneyim sağlanmış oluyor. Yani S21'in de var bu şekilde bir fan edition'ı var. Şu anda zaten bunu test ediyoruz. Bir de s de vardı aynı şekilde fanlardan gelen yani hayranlarından gelen markanın takipçilerinden gelen yorumlarla yeni bir telefon oluşturulmuş oluyor kamera tarafına gelecek olsak 12 12 ve 8 megapiksellik bir kamera bizleri karşıladığını söylemiştik 12 ana kameramız 12 megapiksel ultra geniş açı ve 8 megapiksel telefoto var Kamera aslında Samsung'un daha önceki modellerinde de karşınıza çıkan bir kamera arayüzü var. Birçok özel modu bulunuyor. Şu anda ekranlarında onlara bir kısmını göstereceğim size. Ve bu modlar arasında çekimler yapabiliyorsunuz. Arka planı video modunda flu ulaştırma, farklı efektler kullanma gibi fonksiyonlarınız olduğu gibi yine çoklu video falan dedikleri bir özelliği vardır biliyorsunuz Samsung'un. Bu da yeni çıktı aslında. Ve bu özellik sayesinde de böyle çok daha güzel videolar. Çok da özellikle de bu sosyal medya için çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Onu da özellikle altın çizmiş olalım. E bu sayede hem ön kamerada hem de arka kamerada birçok farklı özelliği de kullanabiliyorsunuz. Kamera tarafı güzel. Hem, ön, hem arka kameranın 4K video kayıt edebiliyor olması. iyi ki bir de aynı zamanda bunu 60 fps e yapabiliyorlar. Şimdi hem video örneklerini hem bir fotoğraf örneklerini izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Müzik Demekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ın ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. İşte 4K 60fps bir video kaydettik. ettik. E şu anda siz de bu videoyu izlemektesiniz. Şöyle bir zoom girelim bakalım. Tabi dijital zoom oluyor 4K'da biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok da iyi bir sonuç vermeyebilir. Ama Full HD'de falan daha güzel zoom imkanı olduğunda söylemiş olayım. İşte bu modeli bu telefonu aldığınız zaman 3 aşağı 5 siz de bu şekilde bir video kayıt yapacaksınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Bu arada hem ön hem arka kamera 4K 60fps video kayıt yapabiliyor. Şu anda farklı ışık koşullarında sonuçların nasıl olduğunu siz de görüyorsunuz. Bakın şöyle dönüyorum. Böyle ters ışık, düz ışık, arkadan gelen ışık ve kötü ışık şartlarında da işte sonuç bu şekilde. Şu anda Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ın özel bir fonksiyonu var. Biliyorsunuz daha önceki modellerde de vardı bu arka planı şu anda mesela bakın biraz daha net hale getirdim ve gerçek zamanlı bunu flu hale getirebiliyorum. Gördüğünüz gibi arka plan bu şekilde halledilebiliyor. Böylece ne aslında oldukça da ilginç bir özellik bu arka planı bu şekilde flu hale getirip çok gürültülü ortamlarda veya çok arkasının karışık olduğu ortamlarda böyle güzel videolar çekebiliyorsunuz. Bunu gerçek zamanda göstereyim bakın şöyle bir modumuz var bu şekilde siyah beyaz yapıyor, sizi renkli yapıyor bir modumuz daha var arkayı flu yapıyor bir de normal modumuz var bu modda da gördüğünüz gibi işte bu şekilde en çok da şunu beğendiğim sanki bakın böyle arka plan değişik olmuş şu siyah beyaz mod da güzel her şey Siyah beyaz ama siz renkli görüyorsunuz. Çok da güzel. Şimdi telefonun pil özelliğinin 4500 mAh olduğunu söyledik. Gördüğünüz gibi ince de bir kutusu var. Bu kutudan adaptör çıkmıyor. Sadece iki ucuda tip C olan bir kablomuz çıkıyor. Bunu da şarj ve bilgisayar bağlantısını kullanıyoruz. O yüzden böyle bir telefon alacaksanız ya adaptörünüzün olması gerekiyor ya da başka bir adaptör satın almanız gerekiyor. Çünkü başka türlü şarj etmeniz mümkün değil. Bu arada onu söyleyeyim. Ters şarj özelliği var. Kablosuz olarak başka cihazları şarj edebilirsiniz. Bir de kablosuz şarj özelliği de var. Yani bu telefonu da kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki onun için de haricen bir kablosuz şarj istasyonuna ihtiyacınız olduğunu da belirtmiş olalım. Pil tarafında 1,5-2 günü çok rahat görüyorsunuz. Onda bir sorunumuz yok. Tabii ki ne yaptığınıza göre yani çok oyun oynarsanız çok film izlerseniz tabii ki bu pili daha hızlı bitirirsiniz ama günlük kullanımda normal bir kullanımda 1,5-2 günü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kablosuz şarj desteğinin olması güzel ben bunu beğendim. Ters kablosuz şarjda her gün belki ihtiyacınız olmaz ama lazım olduğu zaman da saatti, kulaklıktı hatta diş fırçası falan gibi cihazları da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor eğer onlarda kablosuz şarj özelliğini destekliyorsa. Şimdi gelelim ürünün fiyatına. Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G modelinin biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 10.800 civarındaydı ama piyasada 10.500 liraya falan da bulabiliyorsunuz farklı satıcılardan. Onlar da söyleyelim ve Samsung Türkiye garantili modellerden bahsediyorum. E bu kadar verilir mi? Bu fiyat verilir mi? Değer mi? Değmez mi? Açıkçası ciddi rakipleri var. İşte iPhone modelleri var, var. Farklı amiral gemisi cep telefonları da var. Hani onlar varken bu tercih edilir mi? Bu birazcık ne beklediğinize bağlı telefondan. Ama rakamın yüksek olduğunu söyleyeyim. E kurlar arttı. E diğer özellikler arttı. Ama mesela S20 Fun Edition 6800 liraya falan satılıyor. Yani bir önceki sürüm şu anda 6800 satılıyor ki o sürümün hem Exynos'lu hem de Snapdragon'lu versiyonları bulunuyor hali hazırda. Snapdragon'da bir sürüme ki 865 var onda e, 6807 bin liraya alabiliyorsunuz hani o fiyat makul diyebilirim ama bu model için konuşacak olursak 10 bin liranın ben birazcık yukarıda olduğunu düşünüyorum hani düşerse ölümün böyle bir civarına falan inerse fiyatı daha makul olur en azından özellikler açısından ve rakipler açısından baktığımızda daha alınabilir bir noktada olur diye düşünüyorum. Bir daha sonuna geldik sevgili teknoloji oku takipçileri. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G cep telefonunu anlatmaya çalıştık. Bu telefonla ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz sorular olabilir. Yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz ve güncel içeriklerimiz yer alıyor. Orayı da ziyaret ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.